Hayırlı akşamlar, Ahmet Hocam. Başlayabiliriz hocam isterseniz. Hocam, davet gönderdim. Mikrofonu bir açabilir misiniz? Tamam. Evet. Tamam hocam. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz, iyiyiz. Sağ ol. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ee, biraz kusura bakmayın. Benden bilgisayar, o tek bilgisayar da açamadık. Olabilir hocam, önemli değil. Buyurunuz hocam, başlayabiliriz. Hemen başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, altıncı hadiste kaldı. Hatice sen Abu Yaman el Hakyan ibnu Nafi, Gali akbarın aşşığif aniz duldi. Gali akbarın Abdullah ibn Abdullah ibn Utbah bin Nasr, anla Abdullah ibn Abbas, akbarhu. Abdullah bin Abbasın e, haber verdiğine göre, enle Ebü'Asfüyân Neb mi har? Ebü'Asfüyân min har. Ekberuhu... o da ona haber verdi. Böyle anlatıyor. Şu, bu şu, şu, şu malumatı haber veriyor. E, enle Hırak, Hırak yani bu Bizans ülkesinin dalı. Hırak mi üstü ya? Hırak. Erşele ileyi onu gönderdi. Fi Rekmin min Kureyşin. Ee, Kureyş böyle Kureyş ile e, müşrikler arasında bir anlaşma yaptığı bir süre içerisinde onu gönderdi. Rekânu ee, evet, e, idiler tüccaren tüccar idiler dişyami. Şam'da e, ticaret yapıyorlardı. Yani o sırada e, ticaret yaparken fil müttetilleti kâne Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın olduğu süre içerisinde onlar e, Şam'da e, şey yapıyorlardı, ticaret yapıyorlardı. Şimdi burada bu e, e, Ebu Süfyan ve Kureyş kafirleri arasında bir anlaşma yaptığı süre içerisinde Ebu Süfyan Şam diyarında ticaret yaparken Ersel'e hırak, hırak dediğimiz Heraklis haber saldı. Mâddehu onu mâdde fîhâ ebu Süfyan. Mak onu çağırdı. Fihak kendi yanına Ebu Sufyan, Ebu Sufyanı ve Küfvara Kureş, Kureş kâfirlerini ve Ebu Sufyanı kendi yanına çağırdı. Yanına getirdiler yani onu çağırdı. Ve etevhu, e, onu onları getirdiler. Rahum bir İlya'e. O Ebu Sufyanı ve Kureyş'in kafirlerini getirdiler. Onlar e, yani onlar yani e, Heraklius. E, İlya'deyken İlya denilen bir gazetesi, yani Karaklius ve onun yanındakiler İlya'da iken onu getirdiler. Yani e, şeyi, Ebu yani getirdiler. Ve <gülüyor> da'ahum onları çağırdı. fi <gülüyor> meclisihi <Onları çağırdı. gülüyor> kendi meclisine ve <gülüyor> havlehu onun etrafında vardı. O zaman vâ ileri gelenleri, büyükleri vardı. Thun ve da'ahum Onları da çağırdı ve daha tercümanı hu. Tercümanı da çağırdı. Onları ve tercümanı da çağırdı. Yani burada şunu anlatıyor. Ebu Süfyan ve e, Kureş kâfirleri arasında bir sandık sarılmazlık farkı varken, Ebu Süfyan Şam diyen şey yaparken, ziyaret e, yaparken. E, Heraklius'a bir haber gönderiyor ve onunla görüşmek istiyor. Ve bunun üzerine Heraklius da ne yapıyor? Onları çağırıyor. Meclisine. Meclisinden kimler var? Rum büyükleri var. Ve da tercümanuhu tercümanını çağırıyor. Ve diyor ki Ey hüküm akrabu. Tabi burada neden dolayı şey yapıyor? Onları çağırıyor. Peygamberimiz hakkında nedir? Bilgi edinmek çünkü önceden onlara ne gitmiş peygamberimizin mektubu gitmiş. Fe en yukme akraba neseben Hazer radıyallahu zi iddi'u ennehu nebiyyun. Kendisini nebi olduğunu iddia eden bu bu adamla ilgili hanginiz nesep bakımından en yakındır? Hangi nesep bakımından hanginiz ona en yakın daha yakındır diye soruyor. Ve قال Abu Sufyan, Ebu Süfyan diyor ki: "Kul akrabohum nese ben ona annese bakımından daha yakınım en yakınım ve قال ادنوه مني وقربوا onu diyor Ebu Süfyan'ı bana yaklaştırın ve قربوا Ashabı, ashabo asabını da ona yaklaştırın faj'aluhum inda zahrihi ve onları arka arkaya yani yerleştirin. Böyle bir sıralama. Önce şey olsun bu Süleyhan sonra arkasında müşrikler yani onun arkadaşları Fakale lehum kulluhum. Ee, onlara de inni sâilun ben size soracağım Hada bundan an ve cüley bu adamdan size soracağım diye böyle bir e, e, e, soruda bulunuyor. Fein kezze beni eğer beni yalanlarsanız yani eğer bana yalan e, söylerseniz fe kezze buhu o arkadakileri diyor ki bunu yalanlayın. Kale bunun üzerine diyor ki efsinken vallahi e Allah'a yemin olsun ki haya o eğer utanmam olmasaydı min en suru bu, e, bu e, kezben kele, yalan söylemekten dolayı bir yani bana yalanın etki edeceği bir haya olmasaydı ve kezebtu anhu Peygamber hakkında ne yapardım? Kolaylıkla yalan söylerdim. Sümme kâne evvele mâ se'ele anhu Onun bana ilk sorduğu soru idi, En enkâle o şöyle dedi: "Keyfe nesebuhu fikum?" Onun nesebi sizin yanınızda nasıl? Yani nasıl bir eee soya mensuptur? Soyu nasıldır bir ona o, o, sordu. Gal eee, qud huwa fina zu nesebin." O bizim içimizden böyle nesep sahibi, soylu bir kimsedir. "Hal qala hadha al-qawlu minkum ahadun qablahu?" Bundan önce Hiçbir kimse bu sözü, bu davayı söyledi mi? Kurtulah. Yani böyle bir iddia içerisinde oldu mu? Yani kendisinin, kendisine vahiy geldiğini böyle iftia etti mi? Kurtulah. Hel kâne min abaihi min melikin. Onun büyükleri, ataları arasında bir hüküm de var mı? Kurtulah. Dedim ki hayır. Gâleb. Eşrafun nasiyettebuna bu insanların en e, soyluları mı ona tabi olanlar ev buafa'uhum yoksa zayıfları mı ona e, e, ne yapıyorlar e, uyuyorlar yani insanların ileri gelenleri mi yoksa zayıfları mı ona tabi oluyorlar eee kultu bel zuafa'uhum insanların en zayıf olanları ne yapıyorlar Toplumun ileri gelenlere değil de toplumun en zayıfları ne yapıyorlar? O, ona uyuyorlar. Kale. ne, yezidune emyemkusune. Bunlar artıyorlar mı? Tip yoksa eksiliyorlar mı? Sayıları artıyor mu? Eksiliyor mu? diye sordu. Kultü del yezidune. Bilakis onlar ne yapıyorlar? Artıyorlar. Kale. Hel Ahadun ehadun minhum. Onlardan dönem var mı? Sakdan dini, sakta dini, dinine kızarak, ben, بعد en, yedüle fihhi, o din'e girdikten sonra, o din'den dönem var mı diye sordu. Buntula, vaale, ee, fəlheyl kütun, e, tethibunehu bilkizbi. Kabla en yapulan maqale, bu dediğini demeden önce. Bu kendini peygamber olduğunu iddia etmeden önce onu yalanla itham ettiniz mi? Kurtula eee etmedik. Gale hel ya'duru sözünden döner mi? Yani bir şey verdi zaman sizden göremez Kurtula. Ve nahnu mim fi mutte la nadri ma huwa fa'le. فيها Hisdi bir müddet eee onunla beraberdik ama şu anda ne yaptığını bilemiyoruz. Yani şimdi döner mi önceden dönmez ama şimdi onunla beraber değiliz ama dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz ama önceden bildiğimiz kadarıyla ne yapmaz? O sözünden dönmez. Evet. Gâle ve len yumekkinni kelimetün utkulu şey şey'en gayre hâdihil kelime. Evet. Böyle bana imkan olmadı, mümkün olmadı. Kelime tüm bir kelime, uktulfi her şey ayrı halde kelime. Bu kelimeden başka başka bir şey demek bana mümkün olmadı. Fehel muhu, yani onun şeyiyle ilgili, sözünden dönmeyle ilgili, bu sözden başka yani daha ileri gidecek bir şey mümkün olmadı. Fehel qaateltu onunla savaştığımız kultu قل كيف كان تعلقكم onunla savaşınız nasıldı? kuntu al harbu baynana ve baynuhu sihalun böyle harp onunla bizim aramızda dibik geliyordu yanalu bazen o ne yapıyor biz zafere nail oluruz bir en ali bazen o nahi olur yani bazen o kazanır bazen biz yani hark aramızda gidip geliyor. Kale sonra ma da size ne yemrediyor? Kult yapulun Abdullah vakte ve la tüşüp yiyor bir şey ya bir olan Allah'a ibadet edin ona bir şey çok koşmayın şirk koşmayın herhangi bir şey. Wat rukun ma yapul abaqun atalarınız dediği şeyleri terk edin. ve emuruna bize diyor biz salati namazı ve sıktı doğruluğu vel afafi, iffeti namusluluğu ve sılati akrabayı e, gözetiyor. Böyle şeyler bize emrediyor. Fekalit tercüman Tercümanı dedi ki Kul de lehona seeltuke an nesebihi, ben sana onun nesebinden sordum. Niye sordun? فَزَكَرْتَ en ف۪ي كُمْ ذُو نَسَبٍ Sen de onun nesep sahibi olduğunu söyledin. Ve زَالِكَبْ رُسُولُ işte peygamberler böyledir. سُبْعَصُ ف۪ي نَسَبِ kavmihi, Kavmının nesepi üzerine gönderilen peygamberler hep böyle nedir? Nesep sahibidir. Nesep üzere gelmişlerdir. Evet. Evet. Vasıf en Tüke yine ben sana sordum yukarıda Neyi sordum? Halkale Ahadun mümkün hadel kabla bu sözcü e, sizden biri söyledi mi diye sordum. Tezekerte sen söyledin. Allah söylemedi diye söyledin. Takuntu. La vukan Ahadun eğer bizi söylemiş olsaydı kabla hadel kabla kablahu onunca bu sözcü yani bu iddiayı peygamberlikten herhangi biri söylemiş olsaydı la kuntu derdim yeta abba yeta essemi evet yete essemi bi kavlin qila qablahu ondan önceki kimsenin sözüne uyuyor derdim yani önce birisi bu yolda gitmiş ben de ona ne yapıyor ona uyuyor onu takip ediyor diye söylerdim ve el tuka an hel min abaihi min melikin onun e, e, atalarından melik var mı, hükümdar var mı, kral var mı diye sana sordum. Zekerte en la. Sen dedin ki yok dedin. Kultu ben dedim ki felevkâne min âbâihinin melikin eğer onun atalarından peygamber olsaydı kultu derdim raculum bu adam yetti bu istiyor. Mülke ebihi babasının Kurallığını, hükümdarlığını istiyor diye düşünürdüm. Böyle bir düşünce ben de hasıl olurdu. Vase el tüke, el kültüm tetlehmiuna bilkisbi. Ben sana onu yalanla itham ettiniz mi diye sordum. Tabi en yapılu makale. Bu sözünü, bu iddiasını ortaya koynadan önce yalanla itham etti edildiğini edildi mi diye sordum. Zekerte enla. Sen dedin ki. Hayır böyle bir şeyle itam edilmedi. Yalanla itam edilirler. <gülüyor> Kat Ben anladım ennahu lem yekun eee olmadığını diyezerer kezibe al-nasi insanlara yaz, yalan söyleyen bir kimse olmadığını ve bu aleyhullah'ın ve böyle olan kimsenin de Allah'a karşı yalan söylemeyeceğini ne yaptım anladım el sâletüke sana sordum eşrafun nasi ittibâ'ûhu insanların ileri gelenleri mi onlara ona tabi olur? E <gülüyor> du'afâhum. Veya onların zayıfları mı ona uyuyor? Fezekerte enne du'afâhum ittibâ'ûhu. Eee sen de dedin ki insanların toplumun zayıf kimseleri ona tabi olur, oluyorlar. Ruhum onlar etba'u rusuri onlar nedir? peygamberlerin tabi olanlarıdır. İşte onlar peygamberlerin tabi olanlarıdır. Ve Eltüke, sana yine sordum e yezidûne em, em ne? bu ona tabi olanlar artıyorlar mı, eksiliyorlar mı diye sordum. ve zekerte emnehum ne? sen dedin ki ona tabi olanlar devamlı artıyorlar işte böyledir emr-ül iman. iman. işi böyledir. Hatta yetinmez. Tamam oluncaya kadar imanın işi böyledir. Yani devamlı artar. Yani ona tabi olanlar devamlı yükselir, artar, suralır. Ve <gülüyor> seertuke sana sordum, e-yertettü ahadun ondan e, e İftida ikini mi? Eğer tekrar mü? Hadun bir kimse sahteten dinine, dinine kızarak ba'den yetkul fihi ona girdikten sonra dinine kızarak veya küserek ondan hoşnut olmayarak. Ben oldu mu diye sordum. Tezekerte enna sen de dedin ki hayır. Dönen olmadı. İşte ve kedalike iman işte iman da böyledir. Yuktu Halidu direr ve şaşetehu nuru'r kulube. İşte eee giden giren imanun nuru da nedir? Karışan iman nuru da böyledir. Yani oraya bir girdi mi bir daha ne olmaz, çıkmaz. O da dönmez. Meseltuka Bunun da sana sordum. Tabii yağduru yağduru sözünden döner mi diye ya layar mı diye sordum. Tezeker de en la. Sen dedin ki hayır, onun sözünden ne yapmaz dönmez. Eee işte peygamberler de böyle la tauduru ne yapmazlar sözlerinden dönmezler. Ve sel tuke bima sana size ne emrettiği şey size emrettiği şeyleri sordum. Zeker tut. Tezeker de sen bahsettin ennehu ya'murukum size emrettiğini en ta'bud Allah'a, Allah'a ibadet etmeyi ve la tuşrucu bihi şeyen, ona şirk koşmamayı ve yenhâkum sizin nehyettiğini en ibadet-ül evsan kutlara ibadet etmeyi nehyettiğini ve ya'murukum size emrettiğini assalâte ve sıdfe ve affâfe, doğruluğu ve iffeti size emrettiğini ve imkâne Ma tekûl hakka eğer dediğin şey haksa fese <yemlükü> malik olacak mevzu'a <mavziy> kademeyye <-i> hâteyne bu e iki ayağımın altında olan yerlere bu kimse ne olacak? Malik olacak. Fakat kuntu e'lemû ben biliyorum en en nehu kârjun, evet, o dışarı çıkacak. Lem ekün azunu en nehu mümkün, lem ekün olmayacak, azunu zannediyor değilim, en nehu mümkün sizden. Eğer en ne eğer âlem bilsen, en ne axlus illeye. Yani onun e, yani e, böyle şey yapacağını bilsem, la teşşemtu yuttahu onu mutlaka ne yaparım zor da olsa onu karşılarım. Vela kün tüyindaho onun yanında olsam la gassemtü alaqa ve onun ayaklarını yıkarım diye böyle e, ne yapıyor? şey yapıyor yani onu yani bununla ilgili düşüncelerini belirtiyor şimdi burada ne diyor velam vakat Künte Alelemmen harcm yani böyle bir kişiyi çıkacağını biliyordum ama ne değildim. Azunu enkün ennuh Sizden olacağını hiç tahmin edemiyordum. Yani sizden bunun olacağını hiç tahmin edemiyordum. Enni alemi biliyorum. Enni aklası yani böyle bir yani kurtulacağımı herhangi bir tehlike olmayacağını bilsem ve tercshamtu ilkahu onu böyle bütün zorluklarla karşılar. Lâ lev kimti onun yanında olsan le haseltu alaqata ayaklarını ayaklarımı diyor. diye. Sonra Zea bir kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubunu istedi. Ellezî ba'ase ileyhi <im> <désh> bihi bihiyatu ila azîm usra. Usra büyüğü olan bir ile gönderdiği peygamberimizin mektubunu istedi. Tedafaehu İlahirat'la onu ne yaptı? Ee, yani e, hırakla verdi. Tekarahu onu hırakla okudu. Fe İlahira diye bir daha baktı ki ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor? Ee, orada öyle yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman olan Allah'ın adıyla eee Kimden? min Muhammedin Abdullah ve resulühi Allah e, Allah'ın kulu Abdullah ve resulü e, Allah'ın kulu ve resulü Abdullah kime ila hırakla Azim Rumi bunun bili ila e, hırakla diye yazıyor yani. Evet min Muhammedin Abdullah ve resulühi Allah'ın kulu Muhammed Resulü a, a, Muhammed'den ilah hareket bırakla azimur rumu nun Selamun selam olsun ala menitteba an alhuda. Hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Fe in amma ba'du bana gelince yani eee fe mi ben ebruke bi daayet'il islam. İslam davasına seni çağırıyordum. Eslin teslim ol bir Müslüman On ki teslem selamette eresin. Yek Allahu Allah sana verecek. Ezreke merateyn eğer böyle teslim olursan Allah sana ezrini iki misli olarak verir. Ve in eğer yüz çevirirsen inna aleyke isme'l berisin. İsmen berisin bu çiftçilerin e, ne bileyiziratçıların çalışanların günahı senin üzerinedir. Ya ehli kitap. Ey kitap ehli. Taala, taala gelin ila kelimetin kelimeye savain ortak olan beyne ve beynekin. Sizinle birimizle, aramızda ortak olan bir kelimeye gelin. O da nedir? Elâ bu illallah. Allah'tan başkasını ibadet etmeye, etmemeye, ola bir şeyen ve ona şirk boşma herhangi bir şey ona şirk ama ye gelin. وَلَا تَتَّخِذُوا edinmemeye bazına bazı, bazımızın bazımızın bazımızı edinmemesine erbaben min dünillah. Allah'tan başka Rabler edinmemesine gelin فَاِنْ تَوَلَّوْا eğer kabul etmezseniz فَقُولُ دَيْنْ اِشْهَدُوا şahitleriz بِأَنَّا مُسْلِمُونَ şahit olun ki bizler neyiz? Allah'a teslim olanlarız değil. Yani eğer yüz çevirlerse iş deyin ki, en anlamıştım. Allah'a teslim olanlarız. Kale bu Süfyan, Ebû Süfyan şöyle dedi. Evet hocam, bilmiyorum nasıl gidiyor. Biraz metin zor ama herhalde anlaşılıyordur. Hocam güzel, önemli bir konu. Teşekkürler. Yani biraz da hızlı gidiyorum aslında. Arada anlatmam gereken şeyler var da sen, e, siz biraz e, hızlanalım dediğiniz için biraz tabii ki e, nedir? E, e, böyle hızlı bir şekilde bu konuyu aslında tarihi bir metin, güzel bir metin yani peygamberimizi e, bir düşmanın yani en güzel şahitlikle gider insan hakkında düşmanının yaptığı şahitliktir burada peygamberimizin düşmanı olan Ebru her ne kadar akrabası olsa da ne yapıyor? Onun hakkındaki bu ifadeleri nedir? Onun e, doğruluğunu, güzelliğini, davasında hak olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Hocam evet. Yani metin bittiği zaman en sonunda bir değerlendirme yapsanız olur hocam. E, tamam, inşallah onu yapalım. E, e, böyle bu sufyan, Ebu bu sufyan şöyle dedi: "Kaleme, kaleme, O dediği şeyi dediğin zaman e, yani o, hiraklıyız. Feraga minkraetil kitap, o mektubu da okuduğunda, mektubu okumasını bitirdiğinde, feraga bitirdiği minkraetil kitap, mektubu okumasını bitirdiğinde, kesurayin daha hu az Yanında gürültüler çoğaldı. Verteferen esvatu sesler böyle yükseldi ve okur için çıkarıldık dışarı çıkarıldık. Tevhidli <gülüyor> ashabı neye okrisna. dışarı çıkarıldığımızda e, e, arkadaşlarıma dedim. Fakat <gülüyor> Emre ve Amr bin Ebi Kepşe'de. Ebu Kepşe'nin oğlunun etkisi önem kazandı. Emre önem kazandı. Amr bin Ebi Kepşe bu İbni Ebu Kepşe peygamberimizin dedelerinden birinin adı, isim yani onun e, e, bu torununun işi ne yaptı? Benem kazandı. İnnehu yehafuhu melikü beni esvar. Çünkü ne yapıyor? E, bu Rum kralı, Rumların kralı ne yapıyor? Ondan korkuyor. Çekiniyor. Yani ondan korkuyor bile olmasının yani bu kadar güzel şeyler söylemesi, ondan korkuyor olduğunu gösteriyor Hamazil tümuk inen ben ne yaptım? Onun bu ikna oldum. Yani ennehu o sen ne yapacak? Zafer kazanacak, hatta edhalallahu aleyye el-İslam. E, faki, şimdi bunu şey söylüyor, Rubeh Femaz'ın anlaşılan, o hırak biliyor. Onun zafer kazanacağı noktasında böyle bir içine e, düşünce geldi. Hatta edhalallahu, Allah bana soktu, e, Allah soktu aleyye benim kalbim el-İslam'ı. İslam'ı İslam gönlüme koydu. Ee, ve kâne İbn-i Natur sahib-i İlya'nın e, İlya sahibi İbn-i Natur ve Hırak Hırak'la Üsküfe Hırak'nın baş e, koposu ala nasara Şam Şam Hristiyanlarının baş koposu Hırak'la Hırak, e, Hırak Muhedgüsü ne yapıyor, bahsediyor. Emne Hırakle, Hırak, yine Kadime İlyaya, İlyaya geldiğinde, esvha fadisiyse nefs, fadisiyse nefs. Böyle düşünceli, neşesiz bir şekilde sabahladığını gördüler. Takale dedi ki, bazı betaratihi, bazı yanındaki patrikler Kalp istenkerna seni böyle hayeteke durumunu böyle çok şey görüyoruz ne diyelim böyle yani senin durumunu böyle iyi görmüyoruz yani beğenmiyoruz. Kalı ibn Natori ibn Natori dedi ki kane hirak zae yalnız durumun ucun dedi ki hirak gibi bu konularda böyle bir şeylerde ne yapardı? Aslında yıldızlara bakardı. Yıldızlara bakardı. Yani böyle bir şey olduğunda böyle bir durumla karşılaştığında ne yapardı? Yıldızlara bakardı. Ve gâle lehum hîne se'elûhû inni ra'aytü leylete nazartu hînnucûn melkel hitan. Evet. O da dedi ki Fakalehum onlara dedi. Pihnesi Allahu bu soru üzerine, onlar bu sorular soruldu zaman, inni ra'i'tul leylte. Ben bu gece gördüm. Pihne nazar tu en nujume. Ben nujume yıldızlara baktığımda gördüm. Melik el khitanat zahra. Sünnet olmuş bir melik ortaya çıktı. Yani ben de bu gece yıldızlara baktığımızda, e, e, sünnet olmuş e, ne o, kralın ortaya çıktığını gördü. Hemen yah min min hazilunne. Bu e, ümmetten yani, bu milletten kimler ne olur sünnet olur. Halde dediler, neyse yahdatinu İlla Yahud, Yahudilerden başka ne olmaz, e, e, Sünnet olan olmaz. Fela yuhmun neke Sen diyor, onların durumunu ne yapma? Çok önemseme. Yani e, e, yani onların senin için pek bir önemi yok. Yani vektop. Ee, mektup yaz ila medainin müçe mülk ee, şeyindeki mülkün medaindeki yani e, şeylerine mektup yaz mi Evet e, bu e, şeyin mülkün altındaki yani oradaki e, hakimiyetin altındaki şehirlere bir mektup yaz. Ve menfihim min el Yahudu. İşlerinde Yahudilerden kim varsa ne yapsınlar onu öldürsünler. Fe beynema hum min emrihim, eli, ala emrihim. Bu iken ala emrihim bu halde iken, uğtiyehrakle bir raculim. Erselebihi melik Hasan Onun Zıraklın huzuruna Hasan Melikinden bir haber getiren bir adam getirildi. Neyden? Yuhdürü an haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberinden bahseden Gassan Melikinden bir e, Melik-ü Gassan Melikinin haberi ne yapıldı? Ona haberini getiren bir adam hırakla getirilmiş. Kalamma istakhbarahu hırak. hırakla bu durumu haber verince yani yani hırak buradan haber olunca der ki bu gidin, fenzuru bakın el, el muhtetin sünnetle mi evla Emla o e, sünnetsiz mi? Fe ona baklar fe ona haber verdiler أنه muktatinun. Nedir? E, sünnetli olduğunu haber verdi. Vesailahu anil arabi, Araplardan sordu. Yani Araplar da Arapların sünnet olup olmadığını sordu. Eee ve lehum yani gelen adama Arap'lar sünnet olup olmadan sorduk. O, o da dedi ki onlar ne yap ne olurlar? Sünnet olurlar. Fekâle <gülüyor> Hirat bırak dedi ki Hâdâ melikü hâzihil ümmet İşte bu nedir? Bu ümmetin melikidir. Yani e, bu zuhur etmiş melikidir. Zahara ne yapacaktır? O başaracaktır, zafere ulaşacaktır, ee, yani e, veya ortaya çıkacaktır da diyebiliriz. Evet. Müfim izin olunca biraz. tümle ketebe hiraf ila sahibi luhumumiyetin. Sonra e, e, Bırak, Roma'daki arkadaşına bir mektup yazdı. Ve kâne o kişiyi bir filginli, Nazirül filginli. E, i̇limde onun yani benzeri, yani onun kendisine bilgice yakın olan, aynı olan Roma'daki arkadaşına bir mektup yazdı e, ve. Ne yaptı? Ve sahara hilat ila hims. Himsa doğru hareket etti. Felem yer rim Himsa ee, O hims'ten ayrılmadan Hatta etahu ee, Ona geldi. Kitabın bin mektur Bin sahibihi arkadaşından Yuvafiku yahirak, Raklın görüşüne uyan Nedir? Bir mektup ona geldi. Ala hurucu hurucu nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkışını bildiren bir mektup e, yani ona, onun görüşüne uygun bir arkadaşına mektup geldi. E, ve ennehu nebiyyün o nebidir dedi. Ve ezine bunun üzerine bırak bu ezine çağırdı. Bu mâ ihî rûm Rum e, e, Rumların büyüklerini, ileri gelenlerini bir deskeretil lehû kendi karargahında bir hîms. kendi karargahında e, şeylerin, o Rumların ileri gelenlerini ne yaptı? Çağırdı. Yani e, Rum büyüklerini e, Hunus'taki karargahına çağırdı. Tüm böyle eee Emra emretti bi abba kapılarını eee tağul kapıları yani e, kapatıldı. Yani kapıların kapatılmasını emretti. Sonra itlaa eee oldu, vakf oldu veya e, çıktı bir yere, yüksek bir yere. Fakat şöyle dedi. Ya me'aşerü rum. Ey rum topluluğu yani ey rum topluluğu. Hellekum fil felahi ve vuşt. Siz var mısınız fil <gülüyor> felahi doğrulukta ver vuşt kurtuluşta yani kurtuluş yolunda olmaya var mısınız? Ve en yes bute murkukum ve mülkünüz <gülüyor> saltanatınız devam ettiği sabit olduğu halde siz böyle felah ve doğru yolda olmaya var mısınız? Evet. Feta fe tübay'u ona ne yaptılar? Veyat ettiler. Yani var mısınız? Bu üzerine burası bir Ha. Ve Fe tübay'u yani oradakiler yani onu diye böyle bir şey yaptı ve ona ne yaptılar? Beyat ettiler. Hazel Nebi'ye bu peygambere beyat ettiler. Fekhasu <gülüyor> böyle kaçtılar. Fasiyette humuril rahşi ile el Yaban eşekleri gibi kapıya doğru ne yaptılar? Kaçtılar. Tövbece <gülüyor> duha o kapıyı bular, kaç, bun kapalı olar, bular. Şimdi burada şeyin Hıraklüs'un bir neyi var, böyle bir sanki Peygamber'e inanıyormuş gibi durum var. Bu durumu ortaya koğunca o yanındakiler ne yapıyorlar? Bu durumdan ürpiyorlar ve kapılara doğru kaçıyorlar. Daha önce ne yaptı Hıraklüs? Kapıları kapatarak onlara bir şey diyeceğini söyledi. Peramlara ee, görünce, hırak, hırak nefret nefretlerini ve eyi seminal iman, iman da olan şüphelerini, ümitsizliklerini görünce yani e, e, bu durumu görünce onlarda yani Peygamber'e iman etmeyecekler, inanmayacaklarını görünce, gale huttuhum ale, onları bana getirin ve Kale ee, şöyle dedi: İmne ben size bir takım sözler söyledim diye. İhtedara bir ha ala dinitüm. Sizin dinize olan durumunuzu denemek için az önce bir, bir takım şeyler söyledim diye. Fakat gördüm sizi. Bunun üzerine sizin durumunuzu gördüm yani anladım. Yani sizi e, denemek istedim dedi. Yüzyılda fesede du lehul, yüzyılda oradakiler ne yaptılar, hıraklar, sevdetler, varadu <gülüyor> anhu ondan nöman <mannum> kaldılar. <gülüyor> Fakame zeliki ahiru şehni hırak, hırakların son durumu da işte böyle olmuştur. Rawa hu salih üteysan ve yunusu, yunusu Zuhri. Bu, e, bu hadise aynı zamanda Salih bin Kelsan Yunus, Ma'mer ma Zuhri kanalıyla da ne yapmıştır? Gelmiştir. Şimdi burada e, peygamberliğin, peygamberimizin peygamberliğini e, teyit eden bir olaydan aslında bahsediyor. Biliyorsunuz peygamberimiz e, belli bir şeye geldikten sonra ne yaptı? yani hüce veya bir durumla eriştikten sonra kendi etrafında biraz daha rahat olduktan sonra etraftaki e, ülkelere davet mektupları gönderdi. Bunlardan bir tanesi de ne, kimdi? E, Bizans İmparatoru Heraklius, Heraklius idi. Bu hadiste, bu rivayette bu Heraklius'un Peygamberimizde olan düşünceleri ve onu e, anlamayla ilgili olan soruları aslında çok önemli sorular var. Tabii ki e, şöyle bir şey var: e, mektupların oraya gittiğini duyan Mekkeli müşrikler, bu Peygamberimizin bu noktadaki davetine engel olmak için ne yapıyorlar? Bütün e, e, konumlarını kullanıyorlar. O sırada mesela Ebu bildiğimiz kadarıyla Hırakriyus arasında aslında güzel bir ilişki var. Bunu kullanarak onunla ne yapmak istiyor? Buna inanmamasını, bunu kabul etmemesini, mektubuna itibar etmemesini ona söylüyor. Bunun üzerine o da ne yapıyor? Onları yanına çağırıyor ve yani bu şeyi Ebu Sufyan'ın ve yakındaki yakınındaki şeyleri ticaret için Şam'a gelen kişileri yanına çağırıyor ve onun peygamberimizle ilgili neler soruyor? Sorular soruyor. Mesleğini soruyor, yalan söylüyor, ahlakını soruyor, işte katılanlar nasıldı onun, ona katılanların durumunu soruyor, ona inananlar şey yaptılar mı yani döndüler mi çok muydu az mıydı? Bu noktada kendisi aslında ne yapıyor? Sonuçta bir çıkarında oluyor. Aslında neredeyse inanacak ama yanındaki o şeylerin durumundan dolayı aslında e, yani, ne yapıyor? Tabiri caizse e, biraz e, kıvırıyor diyebiliriz yani yani bu noktada tam aslında şey yapacak gibi. Eğer o yanındakiler de tam bu e, dediği şeyi kabul etseler. Bu hususları işte diğer yönlerle de ne yapıyor Peygamberimizin Peygamberliği noktasında teyitler de alıyor. Ama bakıyor ki yanındakiler ne değil? Buna inanmıyorlar yani bu noktada herhangi bir ümit yok. Onlardaki bu nefreti seviyor ve diyor ki ben sizi ne, yapıyor, ne yaptım? Denemek için böyle yaptım diyor. Bunun üzerine onlarla ne yapıyorlar? Ona secde edip lazımıyorlar. İşte hadisin sonunda belirttiği gibi nedir? Traklius'un en son durumu da bu şekilde ceryan ediyor. Evet hocam e, yeter mi yoksa devam edelim mi? Hocam mümkünse iman kitabına başlayabilir miyiz? Yani bir hadis olabilir. Evet şimdi ondan başlayalım istersen. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. E, kitab iman. İman iman bölümü. Ba bu kavl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem din i̇slam ala 5. Peygamberimizin nedir? Bu sözüyle ilgili bak. İslam İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Sözüyle ilgili bak. Eee ve nedir? Fele. O nedir? Kavl'di, yediydi ve yazid ve yankusu. İman nedir? <gülüyor> artar ve eksilir. قال الله تعالى Allah, Teala, Allah Teala şöyle buyuruyor. Yezdadu imanen me'imanhum. Onlar imanlarıyla birlikte imanını ne yaparlar? Yani i̇manını arttırırlar, artırıcılar. Bunlar hep ayetlerden nedir? Aslında tesipler. Ve <gülüyor> yzidnahum biz onların artırdık. Huden <gülüyor> hidayetlerini. Ve yzidullahullezina ehdevu ve Allah hidayette olan kimseleri ne yapar? Hidayetini artırır. Hidayetini artırır. Ve <gülüyor> kâlellezî hidayet yolunda olan kimseler o ve hidayette olan kimseler dedi zâdehum <gülüyor> ne yaptı? Allah ondan artırdı. Hidayetini ve <gülüyor> a'tâhum onlara verdi takvâhum Hakva verdi. Ve yezlâdullezîne âmenû imanen O kimseler, iman eden kimseler arttırdı. İmanın imanların arttırdı. Böyle hep ne yapıyor? Aslında bu ayetlerden aslında e, e, buraya başlıklar oluşturuyor. Buhari'nin bir özelliği de budur. Yani aslında ayetlerden çok ne yapar? E, nedir? Aslında uygun bir şey bulamazsa daha çok yazıyor ama burada var. Ama bu noktada da yine ayetleri ne yapıyor? delil olarak kullanıyor. Vezadetüm ve emmelle zina amenu iman edenlere gelince tüm imanen onların imanı artar. Ve kavruhu celle zikruhu yine e, Allahu Teala'nın şu sözü فَحشَوْهُ. onlar korktular. vezadehüm Allah onların artık imanen imanlarını ve kavluhu ta'ala ve ma zadehum onların atmaz illa imanen imanları artar ve teslimen teslimiyetleri artar. Yine burada ne vardır? Allah için sevmek, Allah için rüz etmek nedir? Yine bir imanda, imandan olduğuna dair müthişiyet var. Ahmet hocam, Çünkü, buraya kadar olanlar bu kendi görüşü değil mi? Yani hadis metni evet. değil, değil, değil. Bunlar bab başlığı. Hep bab başlığıyla ilgili e, e, koyduğu şeyler, ne diyelim, uygun olabilecek e, çıkarımlar, tamam. yani, ayetlerden seçtiği, hadislerden seçtiği, hep bu noktadaki imanı içerisine girebilecek bu ve ayrıca bu dünya İslam'a hamsin dediğimiz onun içerisine girecek hususiyetleri özet bir şekilde ayetlerden özeterek e, direkt olmasa da ne yapıyor? Burada vermeye çalışıyor. Bu harinin fıkı Evet. Bunu Bu hariye fi teracimihi. Teracimihi bu harinin fıkı demek derin anlayışı, ince görüşü. E, bu noktadaki ne diyelim? Fıkı yani e, nedir? başlıklarından başlıklarındandır. Yani bu noktada aslında bab başlıkları oluşturma noktasında da Buhari çok böyle ne diyelim zamanının durumunun ihtiyaçlarını gözeten hususiyetleri de ne yapmıştır? Her zaman dikkate almıştır. Geçen hafta söyledim 97 bölüm var, kitap var yani. Ama üç gün küsür ne var? Başlıklar. Başlıklar. Biz bir kitap yazsak 3000 küsür tane bak başlığı koyabilir miyiz? Bugün Müslümanlar bir araya gelseler, o bugünkü meselelerle ilgili 3000 tane başlık oluşturabilirler mi? Mesela bu hari bunu bence o fıkkıyla, derin anlayışıyla, çıkarımlarıyla, hadislerden, ayetlerden çıkarımlarıyla aslında ne yapmıştır, ortaya koymuştur. Bunun fıkkı da, derin ince anlayışı da burada ne oluyor ortaya çıkıyor. Vakitte de Ömer Abdülaziz ile Adi bin Adi, Adiye bak, ayeti veriyor, hadisi veriyor. Şimdi ne yapıyor? Diğer şeyleri de yani diğer ne diyelim? Tavini, tevrat şeylerine şeyleri ne de yer veriyor. Ne diyor? imani imanın için vardır farâi de, farzlar, resharâiye yani hükümler. Bak bu den hatler, Neler vardır? Sünnetler vardır. Hemen istekmeleha kim bunları e, tamamlarsa, yani bunları hakkıyla yerine, tamil bir şekilde yerine getirirse, yani farzları, e, şeriatın hükümleri, bini hükümleri, hatları, nedir? sınırları ve sünnetleri kim e, mükemmel hale getirirse, istekmeler iman, onun imanı ne olmuştur? Kamil olmuştur. Zeman lem istekmilha kim de bunları yapmazsa yani tamamlamazsa lem yestekmilu iman nedir imanı tamam olmamıştır yani burada bak burada bunu da veriyor Fein <gülüyor> aish eğer yaşarsam sebuyunuha <gülüyor> lekum sana onları beyan edeceğim yani söyleyeceğim hatta <gülüyor> fa'malu biha Ta ki sen sizler ne yapacaksınız onlarla amel edeceksiniz. Reyn Emut eğer olursan tama benim şey yoktur ale için, sizin sohbetinizde bir harisin herhangi bir yani bir durum istek bir e, arzulanacak bir şey yok yani yapacağım bir şey yok demek istiyor. Ve İbrahim İbrahim Aleyhisselam dedi ki ne dedi? Lakin liyetme inne kalbi. Yani hani o şey var ya kuşlara işte nasıl ölüler dirkiyorsun dedi ya. Bunun üzerine Allah da sen diyor bana şey yapmıyor musun? O da ne dedi? Benim kalbim iklim var olsun diye bunu istiyoruz. Yani bu noktada onu diyor. Yine Muaz bin Biz dismina otur, <gülüyor> beraber oturalım. Nü'min sa'aten bir an böyle bir saat ne yapalım? İnanalım. Yani hep imanla şey yapalım. Otur, bir an böyle inanalım. Ee, bak hepsi nedir aslında? Hocam seni de çok ilgilendiriyor. Yani kelamcı olarak bu noktada aslında senin şeylerin de önemli. nedir Bu noktadaki tespitlerin veya buradan ne anladığın da önemli. وقال ابن مسعود ابن مسعود diyor ki el yakinü el imanü kullu yakin tamamiyle imandır. Yani bir şeyi e, kesin bilgi olarak bilmek nedir? Tamamiyle yani inanmak. Eee وقال ابن عمر ابن عمر diyor ki la yeblu'u al abd e, kul ulaşamaz hakikati takva. Takvanın hakikatine ulaşamaz. Hatta yedega mahkemi sadki sadır göğsündeki onu rahatsız eden e, ne diyelim e, onu hoşnut olmayacağı şeyleri terk etmesi yani göğsünü rahatsız eden şeyleri terk edinceye kadar insan yani içini rahatsızlık gören şeyleri terk edinceye kadar hakiki takvaya ne yapamaz eee bana mücavip şere aleyküm. Efseyin lake ya Muhammed. Ey Muhammed, sana tavsiye ettiğimiz şeyleri ne oldu? Ne olduk? Türküm olarak koydu. Ve İyahu ona dinen, vahiden sana ve ona bir din olarak ne yaptın? Ortaya koydu. Ve İbn Abbas. Şir'aten ve minhacen ee, bir e, yol olarak ve metod olarak sana ne yaptık? Biz bunları hepsini ortaya koyduk. Seviyle e, yol olarak ve sünneten, sünnet olarak biz hepsini ne yaptık? Bu da tabi ki İbn Abbas'ın bir sözünden alınmış. Tabi ki bunların hepsini ayrıca ne yapmak lazım? E, e, bunların aslında başını yani hangi bağlamda, nerede söylendiğini iyice ortaya eğer koyarsak, tabii şehirlerden daha bir şekilde olabilir. Ee, yani o zaman e, ne olur? Daha iyi olur. Evet. Nua'a okun evet. duanız nedir? İmanükun imanınızdır. Yani Allah'a duaımız, imanınızla sebebiyledir. Niye? Bidavlihi teala Allah-u Teala'nın şu kavminden orayı Kul ma ya'be'u bikum rabbi Rabbim nedir sizin Rabbinin yanında bir şeyiniz yok Levla du'a ikum eğer duanız olmasaydı yani Rabbim sizi ne yapmazdı yani hesaba katmaz değer vermezdi ve ma'na du'a لُغَاتَ iman, ee, Duanın لُغَاتَ manası bir İmandır diyor burada mesela. mesela. Burada da farklı bir anlam veriyor, bir şeyini veriyor. Bütün bunlar aslında nedir? Ee, bu konuyu, iman konusunu bütünüyle ne yapan? Aslında ortaya koyan bir manifesto gibi bir şey yani ana haklarıyla bunu buradaki imanla ilgili hususiyetleri bize vermeye çalışan hem ayetlerden, hem hadislerden, hem diğer e, hadisçilerin, muhakkislerin, alimlerin sözlerinden yola çıkarak e, sahabenin sözlerinden yola çıkarak bu noktada bize bir ters teklik, bir bakış açısı sürmeye çalışıyor. Bu aslında önemli bir nedir? Bence hususiyettir. Yani bu başlıktaki siz bir derinliğe ne bileyim ayet ve hadisleri olan hukukiyet'e hayran olmamak elde değil. Öyle değil mi bilmiyorum. Yanlış evet. biliyorum. Tabi hocam yani bu birinci bak tamamen Buhari'nin iman konusundaki temel görüşlerini içeriyor. İman artar, azalar, iman tüm ameller kapsar gibi Heh. görüşlerini tamam. içeriyor. İman konusundaki görüşlerini özet halinde Burada biz o bütün bunlar hakkında şey yapacak. Bu birinci hadiste de okuyalım ondan sonra bitsin. Tamam. Ee, ba bu. E, Hatta sana Abdullah ibn Musa Galakdar ana Hz. Ebi Süfyan, an İklima bin Khalid, an Ömer, i̇bni, i̇bni Ömer, Khalid Galakdar İbni Ömerden Rasulullah Şöyle buyurdu. Abdullah ibni Ömer, Hz. Ömer'in oğlu. İslam 5 İslam şey üzerine bina edilmiştir. Şehadeti en Allah ilahe illallah, Birincisi Allah'tan başka ilah olmadığını şahid etmek ve enle Muhammed'in Rasulullah, Muhammed aleyhisselamın Allah'ın Resulü olduğuna ne yapmaktır? Şahid etmek ve ita namaz kılmak ve ita zekat. Zekat vermek, ve hacci hac etmek ve sabah ve ramazan ramazan orucu tutmak şeklinde ne yapıyor? Gerekiyor. Evet. Herhalde bugün yeter bu kadar. Hocam teşekkürler yeterli. Hayırlı akşamlar inşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah haftaya. Ramazan herhalde ama bilmiyorum nerede. Hocam saati ayarlayıp duyuru yaparız web sitesinden. Tamam. Sonra olacak şekilde ayarlarız. Tamam oldu. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Neyse evet, bir hadis, hadis. Birinci hadis çok uzundu. Onda artık evet. e, anlaşımlar yani, ya olduysa artık sütçü lisan etiyse ablak kolay gelsin. Estağfurullah hocam. Ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşam. geceler.